videonun başlığını görünce eminim pek çoğunuz aklından şu geçti. Hoca Dogecoin'u mu pamplamaya çalışıyor? Hayır değil. Dogecoin gerçekten aya gidiyor. Fiyatı gider mi bilmiyorum ama kendisi aya yolculuğunda. Bu aya gidiş şu anlık sembolik biraz daha sonra biraz daha ciddiye binecek. Ama sonunda o aya gidiş hikayesi belki de Dogecoin'un uzayın koyunu olması hikayesi de bitebilir. Elon Musk bu konuda ne kadar ciddi bilmek mümkün değil ama Dogecoin'la ilgili ciddi fikirleri olduğu net ve benim bildiğim bir şey varsa Elmas bir şey söylüyorsa dikkatli dinlemekte fayda var. Evet bazen saçmalıyor, bazen palavra sıkıyor. Ama o kadar çok şey başarmış bir insan ki biraz yakından dinlemekte fayda var. Bu sebeple biraz Dogecoin üzerine durmak istiyorum. Biliyorum pek çok insan için sürpriz bir video. Çünkü Dogecoin benim pek de ciddiye almadığım coin'lerden bir tanesi aslında. Küçücük bir yatırımım var. Ve o küçücük yatırımı aslında çok erken yaptım ve çok ciddi büyüdü bir ara. Sonra tekrar küçüldü. İşte bugün o hikayeden biraz bahsedeceğim. Ve Dogecoin'in aslında ciddi anlamda iyi bir yatırım fırsatı olabileceği konusundaki fikirlerimi anlatacağım. Ama unutmayın anlattıkları bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi görüşlerim. Hazırsanız başlıyoruz. Acı konuşmam gerekirse Elon Musk bahsedene kadar Dogecoin ismini duymamıştım bile. O bahsedince gidip incelediğimde de bunun bir şaka olduğunu fark etmiştim. Nitekim hakikaten Dogecoin bir şaka olarak başlamış ama sonra iş ciddiyi bilmiş. Şu anda toplam 8 milyon üzerindeki değerlemesiyle en değerli 10. coin aynı zamanda da diğer köpek coin'lerinde bu. Öncüsü, Dogecoin artık hayatımızda ve ciddi bir yeri var. Bu aralarda Mars'a gitmeye hazırlanıyor. Nedir bu Ay'a gitme meselesi? Aslında iki boyutu var. İlki Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Ay'a yapacağı yolculuklarından bir tanesine Dogecoin misyonu ismini vermeyi düşünüyor olması. Bu misyonun ne zaman gerçekleşeceği belli değil. Bu yılın sonuna doğru bekleniyor ama Elon Musk ona Dogecoin ismini veriyor. Dogecoin to moon. Dogecoin Aya ismi verilen bu proje doyurulduğunda oldukça ölü bir pazara rağmen Dogecoin'in fiyatında bir hareketlenme meydana geldi. Tabii sonra ayı pazarıyla beraber söndü. Projenin arkasında epey çok teknoloji firması da var. Kimler var derseniz Unizen, Zenex Labs, Geometric Energy Corporation gibi firmalar var. Galiba projenin sponsoru da bu firma olacak. Bu tabii bir reklam projesi aslında. Dogecoin'in ismini Aya taşıyacak. Fakat bazı çok ciddi Dogecoin fanatikleri var. Onlarıyla Musk'ı beklememeye karar verdiler. Biliyorsunuz bu aralar NASA Aya gitmeye çalışıyor. Artemis misyonuyla onun üzerine Dogecoin yüklediler bu nasıl oldu derseniz Artemis yolculuğunda küçük kapsülerin içerisine eklenmiş 3 milyon üzerine insanın ismi var onların ismi aya taşınıyor inevitable 360 ve Justin Scarini isimleriyle Twitter'da yayın yapan iki Dogecoin fanatiği buraya bir Dogecoin cüzdanı, bir adet Dogecoin ve bir de Dogecoin NFT'si yükledir onu Ay'a yolluyorlar. Artemis biliyorsunuz pazartesi uçacaktı. Uçuş ertelendi. Son durumu bilmiyorum ama en sonunda başarılacak ve böylece en azından bu kapsül içerisinde isim zaten Ay'a gitmiş olacak. Ama tabii bunlar için Şamata tarafı aslında Dogecoin'un uzayda gerçekten bir yer olabilir. Bugünkü videomda bununla ilgili çünkü Elon Musk'ın uzay daha doğrusu Mars hayallerinin içerisinde Dogecoin'in bir yeri var. Ve bu Dogecoin'i ciddi bir yatırım fırsatı haline getirebilir. Kaldı ki videonun son bölümünü anlatacağım. Dogecoin teknik olarak da fena durumda değil. Oldukça iyi bir ürün var elimizde. Biraz ona bahsedeceğim. Yani artık bir şakadan bahsetmiyoruz. Yani artık Mars'a doğru giden Belki de uzayın parası haline gelecek bir coin'den bahsediyoruz. Beni takip edenler biliyorlar Elon Musk'ın testası sayesinde ben çok para kazandım. O yüzden Elon Musk'a büyük saygım var. Nitekim Elon Musk Dogecoin'e yatırım yapıyor deyince incelemiştim ve pek kafama yatmaması hemen küçük bir miktarda parayı oraya yatırmıştım. Hatta bu konuda o zaman da bir makalede yazdım. 9 Şubat 2021'de yazdığı makalede en büyük aykırıya bir şans veriyorum Dogecoin dedim ve makalede şunu anlattım. Bence Elon Musk yanılıyor dedim Dogecoin'den pek bir şey olmaz. Hava master bu bildiği vardır ve bu tip adamların öngörülerine ufak tefek yatırımlar yapmakta fayda var belki haklı çıkarlar çünkü onlar birer dahi. Nitekim yatırım süper iyi gitti. Ben 9 Şubat'ta yatırım yaptığımda 6 sent civarında bir fiyatı vardı. Daha sonra 70 centlere kadar tırmandı. Şubat'tan Mayıs'a kavadan sonra işte en aylık bende. Satmadım. Bugün oralara geri dönmüş durumda. Küçük bir miktar olduğu için çok önemli değil ama hep böyle kenarda bir zevk olarak, bir keyif olarak bulundurdum. Hoşuma da gidiyor hala ama şimdi şimdi anlıyorum ki, Elon Musk bu konuda son derece ciddi ve Elon maskın Mars'a gitme misyonu içerisinde uzayı kolonize etme projesinin içerisinde Dogecoin'in bir yeri var. Bazılarınız Elon Mars ismine çok şüpheyle bakıyor. Onu bir borsa manipülatörü olarak görenler var. Haklısınız da bazı tuhaf davranışları var ama bence Mars meselesine son derece ciddi. Ve ne yapıyorsa bu Mars meselesi için yapıyor. O diyor ki ileride gezegenimizin başına bir işler gelebilir. İnsanoğlunun çok sayıda gezegene yayılmış bir kolonizasyon yapısına gitmesi gerekiyor. Ve bu çerçevede de Mars işine çok ciddi yatırım yapıyor. Neden inanıyorum bu misyona? Çünkü Mars yolculuğuyla ilgili... Bütün yapı taşlarını arka arkaya yerine oturttuğuna inanıyorum ve bu eninde sonunda uzayda kullanılacak bir paraya doğru da ilerliyor olacak. Nedir bu yapı taşları? Bir tanesi elbette Tesla. Tesla neden önemli bir Elon Musk'a büyük servet para sağladı. Uzaya gitmek pahalı bir iş onun parasını sağlıyor. Ama daha da önemlisi Tesla'da otonom sürüş projesi için geliştirilen yapay zeka altyapısı çok büyük. Bunun için mesela merkezde Dojo isimli bir bilgisayar kurdular. Dünyanın en büyük bilgisayarlarından bir tanesi. Artı dünyanın en iyi yapay zeka mühendisleri Tesla için çalışıyor. Ve yapay zekada Tesla'nın biriktirdiği bütün bu bilgi Mars yolculuğunda da işe yarayacak bu yapay zeka sayesinde bir de insanımsı robot yapmaya çalışıyorlar. Bu da son derece mantıklı. İster ayda ister Mars'ta uzayda insanın yaşaması çok zor. Orada robotlara çok ihtiyacımız olacak. İnşaat işlerinde o kolonileri kurarken bu anlamda da bu robotun da bir yeri var gibi gözüküyor. Ama tabii daha da büyük bir yapı taşı SpaceX. SpaceX bugün dünyanın en büyük uzay taşımacılığı firması. Bunu çok ekonomik şekilde yapıyor. Roketlerini tekrar kullanıyor. Bunu müthiş verimli yapıyor. NASA'nın bütün projelerini alıyor. Ay'ın kolonizasyonu projesinde de ...yer alacak bir şirket SpaceX. Ama bunu da yetinmiyor Elon Musk. SpaceX'in içinden bir de Starlink diye bir iş çıkarttı. Starlink'in amacı da para kazanmak aslında temelde. Dünyaya internet indiriyor biliyorsunuz uydularla. Buradan gelen parayla Mars yolculuğu finanse edilecek. Çünkü NASA'nın bütçesi bu işe yetmiyor. Elon Musk'ın bunu kendi geliri elde etmesi lazım. Starlink bunun araçlarından bir tanesi. Burada da bitmiyor. Neden sizce Las Vegas'ın altına tüneller test eder orada götürüyor? Gerçekten dünyadaki taşımacılığı bunu da mı çözecek? Hiç inanmıyorum. Bence orada bu tünelleri hızlı kazıma, bu tünellerin içerisine hızlı yaşam kazandırma, arabaların orada hızlı gitmesi gibi şeyler yüzde çalışıyor. Neden? Çünkü Mars'ta da, Ay'da da, yüzeyde ulaşım çok zor olacak. Bunlar yerin altından gidecekler. Elon Musk'ın vizyonunun başka bir parçası bu. Bir diğer parça Cybertruck. İsmi bile belli. Cybertruck, Cyber siber kamyon. Sizce bu dünyada gezmesi gereken bir kamyona benziyor mu? Yoksa... Aydaki Mars'taki misyonlarda kullanılacak bir taşıt aracına mı benziyor? Ki bu taşıt araçlarının bazı çok enteresan özellikleri var. Mesela dışarıdaki atmosfere etkilenmiyorlar. İçindeki insanları dışarıdaki bir gaz saldırısına karşı koruyabiliyorlar. Bunlar sizce dünya için gerçekten gerekli mi yoksa yine Mars meselesinin birer parçası mı? Buraya kadar anlattıklarım sanırım Elon Musk'ın Mars konsoluna kadar ciddi olduğunu gösteriyor. E değil mi ki bir gün oraya vardı. Kendi parasını istemeyecek mi bu adam? en doğal hakkı değil mi? Zamanında dünyayı keşfedenler mesela Christoph Colomb Amerika'ya gittiğinde ne yapmış? Orada tamamen ele geçirmiş. Kendi kanunu, regulasyonu, her şeyi getirmiş. Bu da böyle olabilir. Bu nedenle de Elon Musk'ın bu kanunsuz, regulasyonsuz bölgede bir uzay parası geliştirme ihtimali var. Geçenlerde bunu sordular da şöyle cevap verdi. Mars uzak, ışık hızıyla para hareket etmeyecek. O yüzden dünyadaki parayı oraya taşıyamayız dedi. Ama blockchain de bence buna bir takım alternatifler çözüm gelebilir. Ve ben Elon Musk'ın bunu düşündüğüne Neredeyse eminim. Tamam, kabul. Çok uçtuk. Belki de çok hayalperestim ben. Ama ya gerçek olursa? Nitekim baktığımızda en iyi yatırımlar bu tip yatırımlar oluyor. Hani var ya, ah zamanında şu işe bin dolar yatırsaydım bugün kaç milyon dolarımız olur dediğimiz yatırımlar, kaçan fırsatlar bu da onlardan bir tanesi olabilir. Üstelik Dogecoin'a baktığımda kendisi de iyice bir coin. Yani tek başına böyle bin kat, on bin kat gitmez belki ama kendi başına da fena özellikleri yok son derece desentalize. Ölçeklenebiliyor. Çok hızlı, çok düşük maliyetli işleyebiliyor. Arkasında güçlü bir geliştirici takım var. Çok ciddi bir topluluğu var. Yani pek çok yönüyle olumlu. Biraz enflasyon açık ama baktığımızda da pratikle aslında çok kötü gitmiyor. Mesela geçen sene Dogecoin'deki enflasyon %1.90 civarında. Bu neredeyse Bitcoin'den sonra en iyi coin olduğu anlamına geliyor. Kuvvetli bir madencilik yapısı var arkasında. Yani kendi başında fena bir coin değil. O yüzden o düştüğü yere on kat seviyeye gelebilir belki. Ama benim vizyonum o değil. Benim vizyonum şu Mars meselesi. Eğer hayalim gerçekleşirse Mars yolculuğunu Dogecoin'e yapacağım günü geldiğinde. Bu bölümün sonuna geldik. Biraz hayaller kurduk. Biraz Dogecoin'e baktık. İlginç bir proje hakikaten Elon hep yakından takip etmekte fayda var. Çünkü beni hep şaşırtmaya devam ediyor. Yapılamaz denen şeyleri yapıyor, olduruyor, inılmaz işleri beceriyor. E bu adam bir gün uzaya hakim olursa kendi coin'e bence olacak. Görüşlerinizi yorumlarınızı çok merak ediyorum. Eğlenceli görüşlerinize de açığım açıkası. Çünkü bugün biraz eğlenceli bir içerik ürettiğimi de düşünüyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.